Koronavirüs sindirim sistemini tutabilir. Çünkü koronavirüsün bağlandığı ACE2 reseptörleri hem yemek borusunda vardır hem ince bağırsakta vardır, hem de kalın bağırsakta vardır. Bu nedenle koronavirüs hastalarının yüzde ikisinde sadece ishal ortaya çıkar. Yani diyare ortaya çıkar. Günde 4-5-6 kere dışkılama ortaya çıkar ve yumuşak bir dışkılamadır. Ama bunun haricinde koronavirüs hastalarında yüzde 26 oranında karında ağrı ve bulantı vardır. Ki bu oldukça yüksek bir oran. Bazı durumlarda sindirim sisteminin tutulumu, yani hem karında ağrı, bulantı, bazen kusmaya yakın bulgularda olabiliyor, ölürmeler de olabiliyor ve yine ishal %50'ye yakın koronavirüs hastalarında görülebilir.